Olta kamışı seçimi nasıl yapılmalı? Olta kamışı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör vardır. 1- Hedef balık türüne uygun seçim yapın. Olta kamışı seçerken hedeflediğiniz balık türüne uygun bir kamış seçmeniz önemlidir. Bazı balık türleri için daha hassas bir kamış gerekebilirken, diğerleri için daha sert bir kamış tercih edebilirsiniz. 2- Kamışın boyunu belirleyin. Kamışın boyu balık avlama yönteminize ve ortamınıza bağlı olarak değişebilir. Genel olarak açık denizde veya nehirde avlanırken, daha uzun bir kamış seçmeniz daha uygun olabilir. Yakın mesafelerdeki göl veya akarsu gibi sular için daha kısa bir kamış kullanabilirsiniz. 3- Malzeme kalitesini göz önünde bulundurun. Olta kamışları farklı malzemelerden yapılmaktadır. Fiyatları malzeme kalitesine göre değişebilir. Dayanıklı ve uzun ömürlü kamışlar için daha yüksek kaliteli malzemeler tercih edebilirsiniz. 4- Kullanım sıklığına göre seçim yapın. Daha sık balık alıyorsanız, dayanıklı bir kamış seçmeniz önemlidir. Sık sık balık avlamıyorsanız, daha uygun fiyatlı bir seçenek tercih edebilirsiniz. 5- Kişisel tercihlerinizi dikkate alın. Olta kamışı seçerken kişisel tercihlerinizi de göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bazı balıkçılar daha hafif kamışları tercih ederken, diğerleri daha ağır kamışları tercih edebilir. Özetle tüm bu faktörleri dikkate alarak, hedeflediğiniz balık türüne, allama yönteminize ve kişisel tercihlerinize uygun bir olta kamışı seçebilirsiniz.